Ey Juzayim ve Şifayim Rajeem, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bazı küfür ehl bilim adamlarına göre gelecekte Allah kalınlığı yok olacak, pozitif ilim din olacak deniyorlar. Ama düşünmüyorlar ki pozitif ilme uzun denesel yollara ispat çıkacak ve çıktı da şöyle ki herhangi bir kafir ya da minafı hiçbir şey yapmamalı olsan getirirken orada duramayıp İslamiyet'e İslamete fırtıktaki İslamiyet'e çıkar insan hiçbir şey yapamaz ama burada kafir ve minafur bile olmayan kafir zındık ile mağdurma göre yarın bugün din futbol takımları para kadın vesaire gibi şeyler olacak deniyor tamam ben de aynı fikir futbolcular para kadın ilah ve din olacak. Ama pozitif ilim asla din olmayacaktır. Çünkü pozitif ilme uygun denetse olay ispatımız var. Bir daha söyleyeyim. Hiçbir şey takmamalısından getirilince fırsatdaki din İslamiyet'e çıkar. Onlara göre Cumhuriyet'ten önce akıl veriyorlar. Bilim bizi geri bıraktı. Pozitif ilme girersek kalkınırız ve ileri gideriz, diyor. Ama düşünme ki dilimiz pozitif ilme saykılı olmadığını bir kere pozitifliği ilmi yaratan Allah nasıl oldu da Allah kendi kalınan, kendi. E, zıltı işler yaşa. Fırtlattaki din İslamiyette. Fırtlattaki din İslamiyette olduğu için hiçbir şeye tam noktasında en fazla üç gün duruyor. Üç günden sonra bitti. bitti. Dönme. Mevlam döndürür bizi diyorlar ya o insan sözü ama doğru Mevlam döndürüyor. Sırtatı gideceğine Allah dedi. Hiçbir şey İslametteki hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Hiçbir şey tam anlatırsın diye. Allah Allah öyle fiziksel bir açıyor gözeki, kalbede bir sıcaklık geliyor. Bunun başka dinlerin hangisine gidecek olursak doğudaki tutsal inançlarına göre ona da nefise tabi ediyor. Değil. Nefislerle ilgili söylenecek şeyleri had rızalarının açısından incelenmesine bahsetmiştik. Tehlil açısından had rızalarının incelenmesine bakacak olursanız kuran çünkü olay Allah'ın ilahlarına ve diğer şeylerin ilah olmasına engel olmaya sağlıyor. Mesela futbolcuların ilah olmasına engel olmak için en büyük şu takım başka bir çok diyemez. Dediği zaman onun içindekini Allah bilir diyeceğiz. Daha fazla ileri gitmiyoruz. Üç alimlerden daha çeziyorlar. Profesörler için diyor ki Allah ya din adamları o kötü sözü söyletmesene insanlar dinsiz yaşayamaz dinin yok olduğu zaman başka bir kutsal yerine gelir. Allah ilah olmanın bir sürü ilahı var. Size iki tane film öneririm. Birincisi eğer kafir ya da münafıksanız ve kitap okumaktan hoşlanmıyorsunuz kuskırma razı olduğunu uymayın. Çünkü kuskırma razı olduğunu küfeye girmek gerekiyor. Eğer kafirsiniz münafıksanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yok bu yolu delirmek istemiyorum. Küfürü derinlikle girmek istemiyorum derseniz küfre girmeden perde açılabilir mi? Perdeyi şey. herkes kaldırabilir. O noktaya bakacak olursak bazıları var perde öyle bir insan ki buradan bir görsün. Buradan kapı kapı ümmetinin, milletinin ve insanların yaşantılarını görürsün diyorum. Diyor ki onlar büyük bir Ben şey peygamber sürelisi Ben bunu görmedim. Görmüyoruz. Günden. Fiziksel perdiydi. O daha büyük bir şey. Bu perde biz küfür düşman atılabilir ve perde herkes kavrabilir küfür perde ben kasıt akıl kutlaştıları doğa kutlaştıları tabiat tanrı idol dua bir sürü kut olabilir bir de gelecek doğa küf, küfür şu olacak olacak. Gaybet pasaptan yanlış bir şey olursa bile bir ayet her diyor bir milletin düşücülerini değiştirebilecek Allah o milletin kararını değiştiremez. O milletin düşücüğünü taktı da meydana getirdiği için daha önceki taktığı taktığından Babill'in taktığı taktığımız için Babill'in başına geldik. Diyoruz ve görür değil diyorum. Mabîl'in yaptığı ise önce en büyük yer Başkentin yer, Sıralanıyor, Teliçöpü vesaire Sıralanıyor, vesaire olan Mabîl'in başına fersedir düşünüyor, üç sen yahretlik dönüyor. diyebiliriz ki doğrudan İran yıkacak, üç sen yahret Bu önlemenin yolu. Şu, ya fikirlerimiz olduğu gibi değişecek bu mümkün değil. Mümkün görür mü? O halde daha sonraki önlem olarak askeri siyahların topağa altına görülmesidir. Topağa altına görülürse ülke fethedildiği zaman, alınan zaman önlem olarak bu topağa altına silahlar çıkartılabilir ve bu karşımı kavram etmişler meydana getirir. Zaten İran bize saldırı alsa bile onun kalacağını tahmin ediyorum Çünkü Babil'e de Karsel sonra karşı mukaveyete onu füst etmişler. Ama bir şey var o Oradaki aynısı burada durmuş. Burada duruyor ve Aynı e, yönetim insanları A, Yönetim tarzı. İslam devam edin. Devam edin. Bir nokta soracağım. Allah devam edin değildir. Allah bize mi sordu bize bizim doğumumuzu demek Hayır. Peki, insan kanunlarını bize mi sordu? İnsanların insanlar için ceza vermiş kadar aptalca bir şey göremiyorum. İki film önemli. Küfeye girmeden perde açılabilir mi? Açılır. Herkesin açılabilir. Açılabilir. İçinizi kırarak gerçekleri görmek. Hangisi olursa olsun Allah'ın bahsediği yerden bakmaya Allah'ın izniyle.